Bilimde bu hafta, 15 Ağustos-21 Ağustos arası bilimde hangi gelişmeler oldu? Gelin beraber bakalım. 15 Ağustos 2022, solunum maskesi COVID-19 bulaşına yakalanma riskini azaltıyor. Yeni bir çalışmada COVID-19 hastalarıyla birebir ilgilenen hekimlerin ve hastane çalışanlarının SARS-CoV-2 bulaşına yakalanma durumları incelendi. Sonuçlar, ilgilenilen COVID-19 hastası sayısı arttıkça, bulaşa yakalanma riskinin arttığını ve cerrahi maske yerine solunum maskesi takmanın riski azalttığını gösteriyor. 17 Ağustos 2022 Yüzebilen yapay yaprak, güneş ışığından gelen enerjiyi yakıta dönüştürebilir. Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, güneş ışığından enerji yakalayabilen ve bir tür kristal olan kurşun peroskitten yapılmış bir güneş yakıt hücresi geliştirdiler. Ürettikleri bu yakıt hücresi su üzerinde yüzebilecek kadar hafiftir ve güneş enerjisi projeleri için mevcut olan arazi eksikliğini gidermeye yardımcı olabilir. 17 Ağustos 2022 Fizikçiler protonu bir tılsım kuark içerdiğini keşfettiler. 1980'de CERN'deki European Muon Collaboration'da yapılan bir deneyde araştırmacılar protonu bir tılsım kuark ve onun antimadde eşdeğeri olan bir anti-tılsım içerebileceğini düşünmüşlerdi. Birçoğu üniversitesinden araştırmacılar protonun momentumunun küçük bir kısmının yaklaşık %0.5'inin tılsım kuarkından geldiğine dair kanıt buldular. 18 Ağustos 2022. Dokunma ve görme duyusu doğumdan önce bağlantılıdır. Yeni bir araştırmaya göre dokunma duyusuyla ilişkili imler embriyonik süreçte hem dokursal hem görsel sinir yolağını etkinleştirirken doğumda bu iki devre ayrılıyor. Araştırmanın sonuçları, bu devrelerin ayrılmasının, varsayılan olarak gerçekleşmeyip, retinanın etkinleşmesine dayandığını gösteriyor. 19 Ağustos 2022 İklim değişikliği, gıda güvenliği olmayan bölgelerde ekonomik eşitsizliği artırıyor. İklim değişikliğinin, önümüzdeki yıllarda buğdayın verimini ve fiyatını önemli ölçüde değiştireceği tahmin ediliyor. Araştırmacılar, buğday veriminin yüksek enlemlerde artacağını ve düşük enlemlerde azalacağını öngörüyor. Bu da tahıl fiyatlarının muhtemelen eşit olmayan bir şekilde değişeceği ve mevcut eşitsizlikleri de artıracağı anlamına geliyor. Bu haftalık bu kadar. Eğer haberlerin detaylarını merak ediyorsanız sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Haberleri yorumladığımız Gelecek Postası serimizi YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. En çok hangi haber ilginizi çekti? Yorumlarda belirtin lütfen.